Lan yalan <gülüyor> Mutlu olduğunda neşeli şarkımı dinlersin yokta üzünlü şarkılar mı? Böyle bir yere oynarken ses çıkarıyom ben <gülüyor> <Yani> ya. <gülüyor> Hangi takılıyorsun? Ankara Gözü En büyük özel ne? Sanırım günde 4 bölüm kutuya günde Anime kızları gerçek mi? D dostum gerçek olması bence yanımda bir tane olur mu? Yazlı Hiç başına anormal bir şey geldim Başıyla beraber mi ne kadar? daha uzun yok mu bunun? Umarım o düşündüğüm şey değildir Allah kahretmesin Neden bu ülkede 5 ay çocuk için seller var mı? Neden? Eğer ki dediğin ayakta itibaren boyuysa o zaman bu süreklerimi geçersin Ve o anlamda dediğini düşünmüyorum Kardeşim, tabii ki çocuğun boyunu soruyorum. Sen niye fesa salgılıyorsun ki, fesak mısın? Sen bu oyunu girer Ağza giren kılıç oluyor. Görmüşüm. diş fırçası mı? En sevdiğin oyun veya oyunlar ne? <gülüyor> en büyük sorun <gülüyor> Gece oyuncak ayıda uyuyoruz Oletler burnundan mı tanıyom? <gülüyor> Neden böyle burnuma? Neden? Vuru, arkadaki çekmeceden ne var? <gülüyor> Youtube'a para için mi başladın? Hayır sen ne için başladın? Kaç santim? Youtube'a para için başlasayım şu anda böyle kalite ön planda tuttuğum videolar çekmezdim Daha çok- şöyle... <gülüyor> arkadaşlar diyerek Minecraft videoları çekiyorum. hamburger mi? Pizza. İnneniz. benim evim cami. Allah The almighty. Allahu <Gülüşmeler> Allah. <Gülüşmeler> en sevdiğin yemek ne? Patates köftesi. Senin hitler mi? Sürelim. Delo. Ben böyle şey yap aslında ben CIA tarafından gönderilmişsiz YouTube'u halkını ele geçirmekle görevli bir ajanım. Kedilik sahipsin artık bu soru. Daha hiç ağlatmıyım. Kırılmış olasım. Bekliyorlar yol alsın donlar. Tutta hangi YouTuber'ları örnek alıyosun? Ben. Elinde bütün Türkiye'nin duyeceği bir mikrofon olsaydı ne söylerdi? <Gülüyor>